Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliği ile. 14 Haziran Perşembe günü başladı. 23 Haziran Cumartesi gününün ilk maçı. Gay grubunun 3. maçı olan, Belçika Tunus maçı olacak ve, Dünya Kupası'nın 9. günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim. Belçika takım 13 kere Dünya Kupası'na katıldı. Turnuvaya katılmak için 10 maç yapan ekip, 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Hücumda orta sahasındaki. Teknik adamlarla, topu kanatlara veya, ortadan forveti akıllı paslarla, gol bulabiliyorlar. Defansı ise, rakip oyunculara, yoğun pires uygulayarak yapıyorlar. Belçika'nın üst tura büyük ihtimalle çıkacaktır. Tunus takımı 5. kez turnuvaya katılıyor. Turnuvaya katılmak için 6 maç yapan ekip 4 galibiyet ve 2 beraberlik almıştır. Hücumda çok hızlı toplarla çıkan ekip gol bulmaya çalışmakta. Fakat defansif yönden zayıf olan Tunus'un gruptan çıkma ihtimali düşük. Peki Belçika ve Tunus maçı istatistikleri nedir? Maçı kim kazanır işte detaylar. %69 oranla Belçika kazanabilir. %10 oranıyla de Tunus maçı alabilir. Maçın beraber